15/8 sizce basit kesir midir yoksa bileşik kesir midir? Aslında bunu cevaplarken basit ve bileşik kesirleri de gözden geçirmiş olacağız. Evet. Bunu anlamanın çok kolay bir yolu var. Kesrin üstündeki sayıya pay, altındakine de payda diyoruz. Eğer pay paydadan küçükse basit kesirdir. Eğer kesir böyle değilse bileşik kesirdir. Yani pay paydaya Eşit veya ondan büyükse bu bir bileşik kesirdir. Yalnız buradaki tüm sayılar pozitif ama negatif sayılar da olabilirdi. O zaman da payın mutlak değerinin paydanın mutlak değerinden küçük olması durumunda basit kesir olacaktı. Bileşik kesir olması için de yine payın mutlak değerinin paydanın mutlak değerinden büyük olması gerekecekti. Bunu belirten işaretleri de şöyle koyalım buraya, evet, çünkü pay ya da payda da negatif sayılarımız olabilir değil mi? Neyse şimdi problemimize geri dönelim. Tabii ki 15, 8'den büyüktür. Öyleyse bu bir bileşik kesirdir.